Evet bugün herhangi bir video falan hiçbir şey izlemeyeceğiz. Bugün sizlerle beraber YouTube'daki öz geçmişimi konuşacağım arkadaşlar. Yani YouTube'da ilk başladığım günden beri YouTube'a ilk attığım video. Ona bir bakalım. Şimdi buradan en eskiyi seçiyorum seçtimen en eskiyi evet hemen bakıyoruz. Şöyle. Ee, 14 Eylül 2020 tarihinde. Bunu. 60'ın. 24 kişiyiz. 3 bölüm. 24, 34, 46, 59, 60. Bunu bir geçelim. Ee, burada kendi videolarımı oluşturmaya başladım artık. Biliyorsunuz Kogama serimiz vardı. Artık da bıraktım onu. Yani daha oynamak da istemiyorum. Çekmek de istemiyorum ama isterseniz çekerim. Hakkında Evet arkadaşlar Ege'nin kafası attı Ya ben Arkadaşlar yani özür dileyim ama Açıklamayı birazcık yanlış yaptım Açıklamayı biraz yanlış yaptım Yanlış yazdım Bir dakika NSK'ye gidelim Gir Eneski'ye Tekrar geldik olduğumuz yere Şöyle Arkadaşlar zaten e, 20 görüntülenme falan bunlar bize yetecek sayılar. Yani çok da fazla öyle görüntülenme istemiyorum. Bunlar bana yetiyor zaten. Büyük harfı çıkmış. Bir saçımın kısacığımın haline bakar mısınız? Kanal duyurusu. için Brawl Stars'ın sürekli insanları pas aldırmasının Evet bu önemli bir şey. bu videoda yanlış falan da konuşmuyorum ee, sokak hayvanlarını soğuk kış şartlarından koruyalım bu çok önemli bir şey sonra e, birardo challengelıç video sonuna kadar dikkatli izleyin neden dikkatli izleyin diye burada ben bir şey yazdım şimdi yani hile falan dokunmuyorum, dokunmuyorum baya sokuyorum sonra e, burada bir hafta önce yani bir hafta önce e, 27 Şubat 2021 tarihinde çekilmiş ve atılmış Sizin için en önemli 3. Kur'an ne demişim. Sonra burada bir tane Jenga. Ee, bu da bir ocakta falan herhalde. Ocak mı, Şubat mı? 17 Şubat. Güzel. Zaten yani like atabilirsiniz. izleyebilirsiniz. Benim için fark etmez. Ne kadar az olsa da bu sayılar... challenge Bunu da birazcık beğendiniz Takdir aldım Falan bunlar bir ay önce ee, Bunlar 2020'de Arkadaşlar Bunlar daha eski Youtube'a ilk başladığımız zaman da Bunlar işte Yani burada daha yeni Başlamıştım falan filan Sonra e, bu tarihten Şöyle kısa yoldan gidelim En video sonuna kadar dikkat edeyim hatta ben size şuradan bir ön izlemesini yapayım ne diyorsunuz evet 16 görüntü bence iyi oynatıyoruz soktuk görmüş olduğunuz gibi sonuna kadar dikkatli izleyip kendinizde bakabilirsiniz ee, bunun üzerine bir tane daha video atacağım bu arada şunu izlemeyi kesinlikle unutmayın bu evi ben %100 kendim yaptım Elimde fazla mağazası için daha çok bir şey koyamadım. Ee, özgeçmişimizden bahsettik. Diğer videodan.